Değerli EYT'liler, biliyorsunuz EYT için büyük bir start verdik. Nedir bu start arkadaşlar? Sizlerdeki kararlılık, kanalımızdaki kararlılık, çözdüğümüz konulardaki bu konudaki özgüvenimiz ve EYT gibi milli bir konuda yürek organında yani hükümette oluşacak kararlılık ortak bir uyum ve çözüm çerçevesinde bu soruna çağrıp bulunacaktır. Nedir bu konudaki Sayın Soylu'nun bu düğümü çözme konusundaki videomdaki tema? Sayın Soylu biliyorsunuz askeri ücretle alakalı toplumsal beklentinin çok olduğu ve bu konuda kriz çıkacağını ve işçilerle ilgili sorunlar çıkacağını düşünen çevrelere inat Sayın Soylu Türkiye'ye ziyaret yaptı. Ve onun yaptığı bu ziyarette tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgisi olduğunu düşünmekteyiz. Ve o gün sanki Askeri ücretin temelleri atıldı, rakam belirlendi ve birkaç gün sonra da açıklandı arkadaşlar. Bunu da kanalımda belirtmiştim. Rakamı da bilmiştik. Ama şunu belirtmek istiyorum. Emekliliğe yakışan topluluğun bu tür atılımında ve akrasyonunda güçlü bir bakanın, bu konuda etkili bir bakanın devrede olması aynı askeri ücret konusundaki gibi bir çözümde Hızlı bir aşama yoluna aşabilir. Yani çok hızlı süreç ilerleyebilir. Anketlerden devamlı dediğim gibi EYT sonucu çıkmakta ve büyük şehirlerde EYT'nin desteğiyle gerçekten büyük bir güç kazanacaktır hükümet erki. Biz bunu iç açısından tabii ki şu anda haklarını uygulatma bağımında hükümet olduğu için hükümete sesleniyoruz. Arkadaşlar Sayın Soylu bu, bu düğümde ve bu konuda seçim arefesinde devreye girdiğinde kendisi eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı. Nedir? Konuya hakim birisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında çok etkin birisi ve İçişleri Bakanlığı'nda da gerçekten muazzam işler yapmakta ve Türk halkının, halkının gönlündedir. kendi güvenlik personeline verdiği o kadar ayrı bir önem, her biriyle birebir ilgilenmesi, güvenlik gü güvenlik güçlerimizde de büyük bir sevgi oluşturmuştur. Emekliliğe yakışan topluluğun sorununu da dert edinecek, zamanında bu bakanlığı da yapmış olan ve askeri ücretin düğümünün çözülmesinde çok kilit bir rol oynayan yapıcı tutumuyla bildiğimiz Sayın Bakanımız, ısrarlarımıza dayanamayarak bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği bir temsilci olarak EYT'nin çözümünde etkili bir aktör olabilir. Biz Sayın Soylu'nun da askeri ücretteki gibi oluşacak bir plan çerçevesinde emekliliğe yakışan topluluğu eliminize etmek. Yani sorunları çözerek artık böyle bir sorunu rafa kaldırmak için bir adım bekliyoruz. Bu konuyla alakalı kendisine de ulaşmak ve kendisini bu konuda gerçekten sorunu çözebilecek mekanizmanın başında olmasını istiyoruz. Ben böyle bir durumda emekliliğe yakışan topluluğa büyük bir açılım ve yol veya bu konuda çözüm için yasal çalışmaların somutlaştığı bir döneme girileceğini düşünüyorum. Geçen Faruk Çelik Bakanımız zamanında yıllar önce yapılan çalışma güncellenir. Sayın Bakanımız Soylu Çalışma Bakanımızla bir araya gelebilir. Ve bu konuda toplumsal isteği İçişleri Bakanı olduğu için emekliliğe yakışan topluluğa yakışan bir plan sunar. Emekliliğe yakışan topluluğu sorunlu Türk Devleti özellikle Türk devletimiz asla çözemeyecek güçte değildir. Türk devleti bu gibi sorunları bertaraf edecek veya sorunu çözüp toplumun müreffeh mutlu kalacak güçtedir. Sadece kararlı bu işi takip eden bu işi takip eden ve ilgili kurumlarda direkt net ve kısa zamanda sonuç alan bir bakana ihtiyacımız var. Evet, askeri ücret konusundaki güçlü hamleleriyle bildiğimiz Sayın Bakanımıza ihtiyaç var. Sayın Bakanım, sizden ısrar edeceğiz, sizden rica edeceğiz. Çünkü güçlü bir bakanımızsınız ve bu konuda etkin bir bakanımızsınız. Askeri ücret konusunda da gösterdiğiniz çaba hepimizi çok mutlu etti. İşçinin yanındayım diye binaya girişiniz bütün işçilerin gönlünü fethetti. Sizde de daha önceden e, hükümet kanadındaki partiye geçmeden önce de bir konuşmanızdan sonra kısa bir konuşma imkanı bulmuştum. Gerçekten çok yapıcı, iletişime açık ve bu konuda önerileri açık bir insansınız. Ayrıyeten de buradan size çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Konuşmanızdan o an etkilenmiştim hitabetinizin gücünden. Ve sizde kısa bir görüşme imkanı bulmuştum. Bu konuda da gerçekten size teşekkür ediyorum. Şimdiden bile teşekkür ediyorum. İnşallah bu sorunu size bana mail at demiştiniz o <gülüyor> İnşallah bu ilk mail emekliliğe yakışan topluluk olarak atma imkanım olur. İnşallah bu sorunun çözümünde bir katkım olur. Ama sizin bu işi kumandasında olduğunuzda çok harika işler çıkacağını düşünüyorum. Evet, emekliler yakışan topluluk. Sizlerden bu güzel adımlarıma, bu yapıcı önerilerime destek bekliyorum. O Aysprez bir dağ diyorlar, ismini tam çıkaramadım. <gülüyor> Ulaşılmaz bir ağrı dağ gibi diyelim, Everest dağı gibi tepede olan bir sorun değil bu. Hani bazı şeyler vardır, yaklaştıkça yaklaştıkça bunun o kadar büyük olmadığını anlarsınız. Eğitim sorununa politikacılarımız, bu konuda çözüm bakanında olanlar biraz daha yaklaştıkça bu sorunun kankren bir mesele olmayacağını, bu, bu sorunun çok rahat aşamalı da olsa çözülebileceğini, çeşitli planlar oluşabileceğini, alternatifler oluşabileceğini bilmeliler. Bu yüzden e, saygıdeğer Bakanımız Soylu'nun bu süreçte bu kadar seslenen, bu kadar e, sesini duyurmak isteyen e, güzide topluluğa duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Kendisinin bu konuda iyi bir sunum yaptığı takdirde, çünkü eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı mutlaka ve mutlaka bunun karşılığını alacak akrasyonlar gelişebileceğini düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar, ee, Emekli yakışan topluluğun çözülmesiyle Ankara'da başta olmak üzere birçok ilde gerçekten e, seçimde sonuçlar da çok farklı sonuçlara gebe olacaktır. E, bu konuda çok yapıcı tutumuyla bildiğimiz e, Sayın Soylu'nun özellikle e, EYT'li vatandaşlarla ve şu anki güncel durumlarıyla, e, günlük yaşamda karşılaştıkları tüm zorluklarla bana yorumlarda atıyorsunuz. Artık arkadaşlar biz mesaj köşelerinden buraya attığınız e, istekleriniz ve emekliye yakışan toplulukla ilgili gecikmeleri, bütün her şeyi not aldığım için bunları özümseyerek, bunlardan özet çıkararak neler oluşa, neler yapılabilir konusunda Zaten zamanında Sayın İçişler Bakanımız o zaman tabii ki e, Demokrat Parti'deydi. E, bir mail at dediği için ilk mailim inşallah kendisine bu konuyu zaten kendisine hatırlatarak çekeceğim bir mail olur veya fax olur. E, Sayın Bakanımızın özellikle e, bu konuda yaptığımız çözümler ve kendisine seslenişimiz doğrultusunda ben duyarsız kalacağını asla düşünmüyorum. Emekliliğe yaklaşan topluluğun bu konuda çözümde gösterdiğim çabada çok mantıklı ve etkileyici bazı önerileri varsa buna da yorumlar kısmında açığım. Bana bu konuda çünkü yollayacağım beyilde Sayın Bakanımızın askeri ücret konusundaki gibi etkin bir şekilde bu konuda sahada olması bizleri ümitlendirir. Ve 29.03.2019'dan önceki inşallah açıklamadan önce... Bizi bu potaya koyar, çözüm potasına. Şimdiden arkadaşlarım, EYT'li kardeşlerim, hepinizin desteğini bekliyorum. Önerilerim devam edecek, umutlar devam edecek.